Son videoda bu denklemi sıfır dışı bir v vektörü için sağlayan herhangi bir lambda değeri varsa, lambda çarpı birim matris eksi a'nın determinantının sıfır olduğunu ispatlamıştık. Veya şöyle de diyebiliriz. Ancak ve ancak veya sadece ve sadece lambda çarpı birim matris eksi a'nın determinantı sıfıra eşitse, lambda a'nın değeridir. Şimdi bunu kullanarak özdeğer bulalım. Asit bir 2'ye 2, 2 matrisi seçelim. a eşittir 1, 2 ve 4 3 matrisi. A'nın öz değerlerini bulmak istiyorum. Lambda a'nın öz değeri ise, Lamb'da çarpı birim matrisi için 2ye 2 birim matrisini alacağım. Lambda çarpı 1, 0, 0, 1. Eksi a, 1, 2, 4, 3, eşittir 0. Bu neye eşit? Bu determinant. Lambda çarpı bu, lambda çarpı tüm bu terimlerdir. Lambda çarpı 1 eşittir lambda. Lambda çarpı 0 eşittir 0. Lambda çarpı 0 eşittir yine 0. Lambda çarpı 1 eşittir lambda. Ve bundan a'yı çıkaracağız. 1, 2, 4, 3 ve bu 0'a eşit olmalı. Bu matrislerin farkı ve determinant alacağız. İlk terim lambda eksi 1. İkinci terim 0 eksi 2 yani eksi 2. Üçüncü terim 0 eksi 4 yani eksi 4. Ve dördüncü terim de lambda eksi 3. Burada bir kestirme, bir kısa yol görebiliyoruz. Köşegen üzerindeki terimlerin, hatta tüm terimlerin eksilisini aldık, öyle değil mi? Tüm terimlerin eksilisini aldık. Bir de köşegen üzerindeki terimlerin önüne lambda koyduk. Bu ifadenin yan ürünü böyle oldu. Peki bu ikiye iki matrisin determinantı nedir? Bu çarpı şu, eksi bu çarpı şu. Yani lambda eksi 1 çarpı lambda eksi 3 eksi şu iki arkadaşın çarpımı. Eksi 2 çarpı, eksi 4 eşittir, artı 8, eksi 8. Ve bu 0'a eşit olmalı. Sıfır olmasının sebebi ise bu matrisin aşikar olmayan bir sıfır uzayı olması. Aşikar olmayan bir sıfır uzayı olduğu için tersi alınamaz ve determinantı sıfır olmak zorunda. Şimdi burada ilginç bir polinom denklemi oluştu. Bunu açalım, bakalım ne bulacağız. Lambda kare, eksi 3 lambda, eksi lambda. Artı, 3 eksi 8, eşittir 0. Bu da eşittir, lambda kare, eksi 4, lambda, eksi 5, eşittir 0. Eğer biraz terminoloji öğrenmek istiyorsanız, bu ifadeye karakteristik polinom diyoruz. Eğer anın öz değerlerini bulmak isterseniz, sadece bunu çözmeniz yeterli. Bu, temel bir ikinci dereceden denklem sorusu halini aldı. Ve çarpanlarını da ayırabiliriz. İki sayının çarpımı eksi 5 olacak ve toplamı eksi 4 olacak. Çok basit. Sayılar eksi 5 ve artı 1 olmalı. Yani lambda eksi 5 çarpı lambda artı 1 eşittir 0. Eksi 5 çarpı 1 eşittir eksi 5. Eksi 5 lambda artı 1 lambda eşittir eksi 4 lambda. Böylece karakteristik denklemin yani karakteristik polinom eşittir sıfırın iki çözümü lambda eşittir 5 veya lambda eşittir eksi 1. Böylece bir önceki videoda ispatladığımız bilgiyi kullanarak a'nın iki öz değerini lambda eşittir 5 ve lambda eşittir eksi 1 olarak bulduk. Şimdi sadece sorunun bir kısmını yaptık öyle değil mi? Hem öz değer hem de öz yöneyi arıyoruz öyle değil mi? Bu denklemi sağlayan lambda değerlerinin 5 ve eksi 1 olduğunu biliyoruz. Öz değerleri bulduk ama daha öz yöneyleri bulmadık. Neyse bir sonraki videoda da öz yöneyleri bulacağız.